bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz Koç Burcu'nda ilerleyen ay fiziksel enerjimizi arttırırken daha sabırsız ve dürtüsel davranabiliriz. İlişkilerde ben merkezci tavırlar zaman zaman gerilim yaratabilir. Gün genelinde terazi burcundaki Merkür ve Oğlak Burcu'ndaki Plüto arasındaki dik açı etkin olacak. Zihnimiz iş ve ailevi alandaki görev ve sorumluluklarla daha fazla meşgul olurken biraz karamsar ve melankolik hissedebiliriz. Tecrübeli ve olgun kişilerin fikirlerinden yararlanıp önemli bilgiler edinmemiz mümkün. Jüpiter ve Merkür arasında devam eden üçgen açıysa, hava elementinin zihinsel ve sosyal enerjilerini daha verimli kullanmamıza yardım edebilir. Sosyal yaşamda dikkat çekici ilişkiler kurabilir, yeteneklerimizi değerlendirme fırsatlarıyla karşılaşabiliriz. Karşımıza çıkan kişilere ve duyacağımız haberlere dikkat etmeliyiz. Bugün Güneş Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek ve Ekinoks ile birlikte sonbahar mevsimi başlayacak Önümüzdeki ay boyunca Güneş daha sosyal insancıl adil barışçıl enerjiler vererek ilişkiler evlilikler adalet ve hukuksal konular güzellik estetik ve sanatsal alanları daha fazla gündeme taşıyabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun